Allah'ın konacılarımız köpte bozargâhı Eci bol dakika 13 Bu kaç an konacı mı? Teyze hazır somon Bak aman bu ne cisimse ka? Birinci, birinci polası. E akın bu salak mıdır ya, konajina? Seza da, Bozor ne çıklayaptakı? Bomber mi? Bozor adina ha, bozor adı da sorma, sorma da kalırsa. Haşliyem azor? Bozor çıkan ka da? hafta ha fazlası sese soğum kadar 7300 2 solaçlar şaşı Canım bu solaçlar 7 <gülüyor> e yine 7 bu solaç Çanka şirmetten Çanka şirmetten Akhiliyete Akhiliyete Tarihde letirot Bana gunacın çanaka kaçak olduysuz? Kaçak olduysuz ha? 10 bin samanka Bu kayırdı mı olaka? Alkaza batıke mi? Bana 10 bin saman bu Neci yaşar bak ha? yaşar böyle bu hovajni baqa bu faqa. Yo'ni Bir yili yashay. Ne yaray yashay? Zot pastdanman, zot uzuridanman. Men Karpadni bulakman. Ha, 3 tasi zot. Mana 10 ming somonga olishdi. 10 000 somon. Mana marhamat. Egazni ham da somon. Bu üçünçisi? İkinci. İkinci. Ya daim bu sallı çarşmı da. Ne yapacağız? Bu da ne çıkındı? Bu da. Ay başlayıştık ha? Haftanıyım az o? E İlk güzellik açar. Kınolcuyun bu kaça? Kaça. Çanım güzellik açar ha? Çoydum. hafta neymiş ol. Bozul çan kadar ne kadar? Doğru meypusan pusam ama. Meypusan veren. Ne artık ne kadar oluyor? Evet. hafta neymiş ol. Bu kaça bu لوبوی لوبوی صالحه بیولگا چور Ay. <gülüyor> şey, <bu> Ay. <salla> <gülüyor> ne? Ne? Vallahi abi şey Hazoru şahsat sağlık Biz 1600 sağlık buldum, hmm. bana aldım. 9600 Şunu mu? He Ege abi balası ya. 15 yedir sütü var 1600 yedir sütü var Karpat Şublar 9600 kaldı Bu kaçası Karpat? Karpat Ege abi hmm. Bu neçin için bu kaçası? İkincisi, İkincisi. Çoypulu besleniyor, soğanlar mı? Evet ama Bu yaşlılıkta mı lan ka? Ben yaşlılıkta değil. sen yaşlılıkta da. mı? Evet abiyo. Ana. bu ne? Şimdi yaş bu da bu. Sevni Bozor çantka? Sevdo. Sevdo. Sevdo 600 bozor Yolun payı xalı bozuk. İna, karpat buday. Bozor çan kadar ka? Ha fazola. Olis zor değil neys? İna, bozulmuş. Ha Aha madem, açıyor ne? Bololo zavuşmuş mu? Akıncı ansızlıkla? Çorun değil mi Azor? Giris dedin? Çorun değil Yakam girsin var Somuda. Çöpü sen de yapabilir misin çok güzeldir. Çok